merhabalar kıymetli dostlar nerelerdesiniz Koronavirüs pandemi süreci derken bugünlere geldik şimdi hemen konuğuma yöneliyorum bu arada ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Evet kim geldi Merhaba tanıyalım hocam, evet. Merhaba hoş geldin sefalar getirdim Melike buyur seni bir tanıyalım Merhaba ben Melike Avukatjet Bilişim firmasında dijital pazarlama alanında çalışıyorum. Ee, şirketimizden biraz bahsetmek istiyorum. Da. Tabii ki. Nedir? Avukat Jet şirketi, yazılım firması nerede kur, kuruldu? Şu anda neredesiniz? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? <gülüyor> Buyurun. Öncelikle Avukat Jet firması bir e, hukuk ve bir yazılımcı, hukukçu ve yazılımcı tarafından kurulmuş bir yazılım firması. Şirketimizin kurucu ortaklarından Onur Apaydın'ın 10 yılı aşkın bir hukuk geçmişi var ve yine yazılım uzmanımız Günç Bey'in de 16 yılı aşkın bir yazılım tecrübesi var. Ve bu ikisi bir araya gelince Avukat Jet Bilişim firmasını kuruyorlar. Şimdi Avukat Jet Bilişim firması Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet yürüten bir bilişim firması. 2019'dan beri faaliyet Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta devam ediyoruz. Ancak Avukat Red Bilişim fikri aslında çalışmalarımız 2019 öncesine dayanıyor. Yani e, online görüntülü hukuki danışmanlık sistemimizin e, hem çalışmaları hem de fikri çok daha öncesine dayanıyor. E, şu an sistemimiz aktif olarak, görüntülü danışmanlık sistemimizi aktif olarak kullanan hukuk büroları var. E, fakat bunun yanı sıra biz geçen sene ürünümüzü... E, psikologlara yönelik kliniklere yönelik de yapmaya başladık ee, bu şekilde yani nasıl oldu da kliniklere e, klinikler ihtiyaç duyduğu veya size başvurdu? bu fikir nereden çıktı ee, şöyle söyleyebilirim Öncelikle biz hep alanımızda çalışmalar yapıyorduk zaten e, hem farklı e... Meslek grupları bu ürünü nasıl kullanabilir şeklinde sürekli çalışmalarımız devam ediyordu. Aynı zamanda da bize bu doğrultuda farklı yerlerden talepler geldi. Farklı psikologlarla ve doktorlarla görüşmeler yaptık. Talep doğrultusunda daha sonra ürünümüzü geçen sene kliniklere yönelik de yapmaya, özel kliniklere yönelik yapmaya karar verdik. Ve şu an sistemimiz aslında kliniklere yönelik hazır durumda ve kullanan kliniklerde mevcut. Türkiye'nin farklı illerinde kullanan kliniklerde mevcut. Evet kıymetli seyirciler, biz de o kliniklerden biriyiz. My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezleri olarak sistemi, e-terapi sistemini, online psikolojik danışmanlık, online danışmanlık ve online koçluk sistemini kullanmaya başladık. Yani gerçekten avukatiyetin yazılımı hem hukuki olarak hem de teknik ve yazılım olarak hem de sürekli bir destek babında insanlara... Ben gerçekten önce tek e, terapist olarak başladım. Ne kadar anlık cevap veriyorlar, ne kadar hızlılar. Tabii ki gençler pırıl pırıllar ama hani e, lafa bakılmaz işin hüne, kişinin hünerine bakılır denir ya. Lafa da baktım ben, hünerlerine de baktım. Gerçekten ilk müşterilerimizi, ilk danışanlarımızı, danışan psikoloğa gidene deniyor, müşteri koça gidene deniyor. Yani o yüzden hem danışan diyoruz hem evet. müşteri. Hı hı. Gerek danışanlarımız, gerek müşterilerimiz, gerek e, gerçekten e, profesyonel yardıma ihtiyacı olan hastalarımız o yazılımı izleyip, e, onun içine girip, orada seans alıp sorularını bir cevap bulduklarında yani tek ekranda yani hı hı. ben açıkçası... Ondan dolayı sizi konuk alıyorum. Hı hı. Çünkü bana, benim aldığım yazılım sistemimizi sizin bana kurduğunuz yazılım üzerinden, panel üzerinden kişi girdiğinde e, her şey ortada. Evet. Her şey şeffaf. Uzmanı seçiyorsun. Ondan sonra randevunu alıyorsun. Saatini belirliyorsun. Ödemeni yapıyorsun. Hı hı. Ve randevu saatini bekliyorsun. Evet. Yetmedi otomatik. SMS'ler devreye giriyor. Evet. Yetmedi otomatik faturaların kesiliyor. Yetmedi e, hem uzmana hem de danışana ya da müşteriye ya da hastaya e, daha önceden bazen e, bir, bir saat önce mesela e, filan vakitte randevunuz var. E, lütfen o vakitte hazır olun diye. Yani bir terapist asistana ihtiyaç duymuyor. sekretere ihtiyacı evet. yok. Başka bir Zoom gibi, WhatsApp gibi yazılıma ihtiyaç duymuyor. Evet. O kadar keyifli ki sizlerden yeni ricam orada ekranı büyütebilme. Daha da hı hı. büyüttüğümüzde yani bir A4 formatının tamamına bütün ekranı hı hı. kaplayacak şekilde yazılımı o alanda kaldı ki bununla ilgili çalışmalarımız evet. devam ediyor. Ama bir telefon ekranı büyüklüğünde görebiliyorum. Mesela bir bilgisayar. Evet monitöründe. Monitörde şöyle göstereyim. Büyük bir ekranda bir telefon ekranı kadar görülüyor. Ekranda ikiye bölünüyor. Sağda veya solda terapist ikisi yan yana aynı terapi odasındaki veya koştuk merkezindeki odasındaki gibi bunu yaşadık. Hatta pek çok psikolog arkadaş hani denesin, deneyimlesin. Sonuçta herkes online terapi nedir? Niye ihtiyaç var? Yüz yüzenin yerini tutmaz. Yok yüz yüzeciler e, şeyin e, telefonla veya online danışmanlığı linç ederken yüz yüzeciler. Bir de onlinecılar var. Yani e, dünya ya da toplum ikiye bölünmüş durumda. Halbuki o kadar farklı ki. Ekmekle su gibi, ekmeğin yeri ayrı, suyun yeri farklı. Ya yani bu kavga, bu çatışma nedir? İşte uzmanlar burada. Ben bir kere daha memnun oldum sizi daha derin tanımaktan. Yani altyapıyı, sistemi kuran hem bir avukat hem bir yazılımcı. Evet. Bunu ikisi bir arada bulmak çok zor. Ama ben yetmedi diyorum. Üçü bir arada var. İyi bir dijital pazarlamacı Melike Hanım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben sistemin avantajlarından da bahsetmek istiyorum hocam. Çünkü Daha içerisinde... avantajı mı var ya? Evet <gülüyor> yani... sayın sevgiler görüyorsunuz. Evet yani gerçekten hemen bir heyecan bastı. <gülüyor> e sen yayına girmeden önce hocam heyecanlanırım diyordun. Bu sefer beni heyecanlandırmaya başladı. Yani gün içerisinde çok fazla insanla konuşma fırsatı buluyorum. Bu çok güzel bir şey öncelikle. Hem avukatlarla hem psikologlarla doktorlarla, birçok e, diyet isteyenlerle, birçok farklı insanla konuşuyorum. Ve e, insanlar aslında hem kolayı e, hem de erişebilecekleri, ilk erişebilecekleri imkanı kullanmak istiyorlar. E, ve falan. Bana ilk sordukları soru da mesela neden e, farklı e, uygulamaları, örneğin e, Zoom ya da WhatsApp gibi uygulamaları kullanmak yerine neden sizi tercih edelim şeklinde. Çünkü bu uygulamalar ücretsiz ve bu şekilde de işimi devam ettirebilirim aslında diye sorular yöneltiyorlar. Ve aslında bu konudaki tarjlarından bahsetmek istedim öncelikle. Şimdi WhatsApp ya da Zoom gibi uygulamalar kullanıldığında aslında zaman ve planlama açısından çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü web siteniz üzerinden bu tarz işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Online danışmanlık hizmetlerinizi. Ve böyle olduğu zaman randevu alınması gerekiyor öncelikle. Ve bunun için WhatsApp gibi uygulamalardan danışanın size yazması, sizin randevularınızı kontrol etmeniz uygun bir zaman belirlemek gerçekten uzun süren bir işlem sonrasında ödemeyi almak için örneğin hesap numarasının paylaşılması, ödemenin onaylanması gibi çok çok uzayan bir süreç oluyor bu şekilde. Fakat e terapi hep sistemiyle ya da avukat jet sistemiyle birlikte bunlar tamamen ortadan kalkmış oluyor. Zaman ve planlama açısından gerçekten sizin yönetmenize gerek kalmayan sistemin kendi kendine yönetebildiği bir durum oluyor. Ve her iki taraf için de, hem danışan hem de sizler doktorlar için, avukatlar için oldukça avantajlı oluyor. Çünkü siz e, randevu takviminizi belli haftalık olarak ve danışanlarınız da bu haftalık randevu takviminden kendilerini müsait gördükleri zamanda randevu oluşturabiliyorlar. Zaten hepimiz özellikle bu pandemi sürecinde bütün işlemlerimizi e, internet üzerinden yapmaya çok alıştık. Hem ödeme işlemlerini, randevu işlemlerini hepsini online bir şekilde birçok insan yapabiliyor artık. Ve bu şekilde sadece web siteniz üzerinden farklı hiçbir uygulamaya yönlendirme yapmadan hem randevularını alabiliyorlar, hem ödeme işlemini yap yapabiliyorlar ve böylelikle hangi işleme randevu oluştururken örneğin sizin açınızdan düşünelim. Hangi terapi hizmetini alacaklar? Hangi danışmanlık hizmetini alacaklar? Bunu görüntüleyebiliyorlar. Mesela çift terapisi mi, bireysel terapi mi alacaklar? Bunların hepsini görüntüleyip hepsine karşılık gelen hizmet bedelini görüntüleyebiliyorlar. Böylelikle danışan da neye ne kadar ödeyeceğini görüyor ve aslında bir güven de oluşması söz konusu burada. Yine ödeme işlemlerini tıklayıp herhangi bir başka uygulamaya gerek kalmadan, herhangi bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan yine sadece sizin web sitenin üzerinden görüntülü görüşmeye giriyorlar. Ve bunlar aslında hani anlatınca belki uzun gibi gelebilir ama iki dakikalarını bile almayacak bir işlem aslında. Aynı zamanda dosya paylaşımı özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Dosya paylaşımı özelliği olması da hem avukatlar tarafından hem de siz doktorlar psikologlar tarafından gerçekten çok avantajlı. Danışanınızla karşılıklı olarak hem görüntülü görüşüp hem de hayatlarından ya da sizin bilmenizi istedikleri bir durum varsa bununla ilgili dosyayı ellerindeki dokümanı sizinle paylaşabiliyorlar. Ee, böylelikle bütün işlemler sizin web sitenizde olduğu için hem kurumsal bir görünüm oluyor danışan ve sizin tarafınızdan hem de e, tabii ki çok fazla zaman ve planlama açısından e, kolay e, kolaylı bir, hızlı bir süreç oluyor. Evet gerçekten ben e, terapist olarak danışanlarıma bir takım ödevler vermem gerekiyor. Hı hı. Bir takım testler e, elektronik kitaplar e, slaytlar belki evet. e, ki bir sonraki seansa hazır olsunlar hı hı. seans bittikten sonra hani hemen yeni günü belirlemek zor olabiliyor hı hı. ama danışan gece ben uykudayken bile veya ben başka bir seanstayken bile de randevu alabiliyor evet. ben kalktığımda veya ben böyle bir televizyon programındaysam seminerdeysem, bir konferans veriyorsam, bir bakıyorum hemen sizden, avukat jetten SMS gelmiş. Efendim filan saatte randevunuz var. E çok da mutlu oluyorum. Çünkü o boşlukları ben kendim belirliyorum. Şu vakitlere randevu alabilir mi? Evet. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık merkezleri kurucusu, danışmanı, işte franchise'inle pek çok Yerde My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve Koçluk Merkezleri açılıyor. Hatta soru Çöz diye bir programımız var. Hı -hı. Yani o ekranı, online terapi sistemini, e-terapi, up sistemini e girip kişi e bir soruyu sorabiliyor. Burada evet. püf nokta şu, mesela diyor ki hocam ben sadece bir soru soracağım. Hı -hı. E, tamam da bugün ben bir soruyu Allah için cevaplasam ama bana bin telefon geliyor. Her birini cevaplamaya kalksam o gün çalışamam, iş yapamam. Yapsam bile o kurumların kirası, gideri, yani bir kişiye bir adres sorduğunda bile koşturmaca içinde 10 saniye durup cevap veremediğimiz oluyor. Çünkü niye? Programlar belli bir akış içinde. Yani bir nehrin... Akması gibi. Dijital dünyada böyle bir nehir gibi akıyor. Orada ancak denk getirebilmek doğru uzmanı, doğru zamanda doğru randevuyla doğru uzmanlık alanına ancak bir e-terapi sistemiyle mümkün. Mesela yüz yüze görüşelim deseler, danışanlar bana gelmeleri en az bir saat, dönüşleri bir saat iki saat, randevu almaları üç saat, terapiye girmeleri dört saat, dört beş saat yerine 1 saat ya da 20 dakika 30 dakika 40 dakika gibi tabi evet. onu biz ayarladık siz evet. o altyapıyı kurmuşsunuz çok teşekkür ederim ben orada ayarlıyorum hı hı. yani bugün ardarda arda, arda. Üç tane 20 dakika veya yarım saatte bir herhalde veriliyor. Evet. En fazla boşluklar. Yine yani bu da size göre ayarlanabiliyor. Ayarlanabiliyor mu? Tabii ki o da çok evet. Güzel. Saatlik olarak da ayarlayabilirsiniz ya da yarım saatlik olarak da ayarlayabilirsiniz. Tabii. Tamam. Bazı çiftler bana dediler ki hocam biz online terapi alacağız hı. ama iki kişiyiz. Hı hı. İki kişi. Ben de dedim ki o zaman iki seanstık. Yani hı hı. 120 dakika. Ya da bir buçuk seans dediler. 90 dakika ayarladım. Sistemimiz evet. hazır. Çünkü bunu ben bizzat uzun süre kendim tespit ettim. Şimdi terapistlerimi seçiyorum. Evet. Bazı yüz yüze terap, e, danışmanlık veren yüz yüze terapistler diyorum onlara. Sadece yüz yüze veriyorlar. Evet. Ve onlara saygı duyarız. Ama 30 yıldır söylüyorum telefonla alın. Amerika'da mektupla terapi vardı düşünün ya. Yani. Hani yokluk insanlara neyi öğretiyor? Ama varlık da insanlara öğretebilir. Evet. Bu kadar baş döndürücü bir şekilde internet ve teknoloji dünyasının geliştiği, online sistemlerin şıkır şıkır çalıştığı, insanların bu yüz güldüren sistemlerden dolayı kıkır kıkır güldüğü, gülebildiği. Yani artık e, o online sistemler sayesinde pek çok vatan evladı... İşte dağ başındayım, başka şehirdeyim, istediğim uzman bu şehirde yok. Veya anlatırsam, mesela küçük şehirler oluyor. Bilecik gibi, işte ne bileyim, böyle küçük şehirler var. E, veya Anadolu'da kuşuşmaz, kervan geçmez e, ilçeler ya da köyler olabiliyor. Kişinin o yüzden, yani e, hemen nasıl intihar ederim, nasıl... Hayattan koparım yerine nasıl hayata bağlanırım? İşte herkesin e, elinde bir cep telefonu mutlaka evet. var ve onda internet var. Hani bilgisayar olmasa bile evet. cep telefonundan, bilgisayardan hemen bize bağlanıyor. Orada benim sekreterim o anda çalışmıyorsa, izinliyse veya onunla muhatap olmak istemiyorsa, dediğiniz gibi EFT vesaire durumlarıyla uğraşmak istemiyorsa... Çok rahat, He. işin kolayı var e-terapiyat yani. Bir <gülüyor> de ben hocam sizin Buyurun. tarafınızdan da ve danışanlar açısından da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dediğiniz gibi bazı e, psikologlar online terapinin verimli olmadığını e, iddia ediyorlar, söylüyorlar. E, tabii ki herkese saygı duyuyorum. Herkesin görüşünü. Ancak şöyle bir durum var. İnternette bir yazı okumuştum bununla ilgili. İki, bu sisteme giriş yaparken evet. ve e, verimliliğini de e, araştırmıştık ve bununla ilgili şöyle bir yazı okumuştum. Bir danışan sizin... E, ofisinize gelip karşınıza oturduğu zaman sadece onun anlattığı kadarını bilebilirsiniz. Ama evinden ya da bir e, kafeden e, bağlandığında size online olarak. Örneğin evinde arka planda nasıl bir hayatı olduğunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Arkadan kedi köpek sesi gelebilir e, ya da evinde nasıl bir ortam olduğunu nasıl bir yerde yaşadığını görebilirsiniz. Bir kafede oturuyorsa ne tarz yerlerde oturduğunu, nasıl bir yaşantısı olduğunu aslında daha iyi görebiliyorsunuz. ve Ben bunu okuduğumda gerçekten çok hak vererek katılmıştım. Diğer türlü, tabii ki ikisinin de ayrı ayrı verimlilikleri var ama online terapinin de özellikle pandemi döneminde yani bir tercih değil bir mecburiyet haline geldi. Bir ihtiyaç. i̇htiyaç tabii, haline tabii. geldi. Çok. Ve artık yani teknoloji her gün ilerliyor. Telefonlarımızla yatıp, telefonlarımızla kalkıyoruz. Her dakika elimizde ve ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç duyduğumuz bir şeyi de aslında avantaja çevirmek bizim için oldukça önemli diye düşünüyorum. Herkesin desteğe ihtiyacı olabilir ve bu desteği sadece birkaç sıklamayla, birkaç saniye içerisinde erişebilmesi oldukça güzel bir avantaj. Çok inanılmaz baş döndürücü bir hız. Benim böyle ilk başlarda başım döndü. Sonra... E, sonuçta ben teknoloji aşığı bir insanım. E, uzun yıllar e, bilgisayar mühendisliği, matematik bilgisayar bölümleri ve psikologların danışmanların dijitalleştirilmesi konusunda çalışmalar yaptım. Onlardan erken uyanıyordum. Hele Türkiye'nin ilk internet kullanıcılarından olarak acaba bugün hangi yazılım çıkacak, ne olacak? Filan şekilde bir yazılım var mı? Mesela ee, görüntülü görüşme yokken telefonlarda hep onu hayal ettim. Hatta Google'da e, arama alarmlarına kayıt oldum. Görüntülü görüşme çıktığında e, işte online terapi çıktığında haberim olsun diye sizin uygulamanıza denk gelmiştim. Hatta belki de soru sordum veya isim gönderdim. Belki de ilk siz aradınız ama bir evet. türlü görüşemediydik. Nasip bugünleriymiş. Ben şimdi uzmanlarımı sisteme eklemeye başladım onların Hı -hı. işte mesela uzman seçimi nasıl oluyor uzmanı uzman başvuruyor bize veya e, CV'leri var daha önceki başvuruları var yeni ilanlar çıkıyoruz veya beraber çalıştığımız kişiler var mesela danışmanlık merkezimizi biz odalarımızı kiralıyoruz Hı -hı. E, danışan bir hastanede çalışıyor veya yer açacak durumu yok saatlik belki haftada bir seansı var veya iki ya da bu hafta çok yoğun sadece 3 seanslık zamanı var e, bir yer kiralısı çok e, külfetli evet. biz de orada e, danışmanımızı yüz yüze ağırlıyoruz veya online ağırlıyoruz kendi böyle bir sistem yazdırsa çok pahalı ve hazır bir sistem üzerine kayıt olup yani abone ya da üye olup danışanlar abone olabiliyor veya üye olabiliyor uzmanlar da uzman üyeliği oluyor tabii ki moderatör ve işin sahibi olarak ben sizin o yazılım üzerinde platform üzerinde onları onaylıyorum tabii ki burada seçim tecrübe mezun olduğu üniversite diplomalar sertifikalar aldığı eğitimler e, referansları, daha önceki danışanları özel bir dedektif gibi araştırarak onları seçiyoruz. Ondan sonra sisteme entegre ediyoruz. Sistemle mutlaka bir çevrim içi uzman bulundurmaya çalışıyoruz. Kaldı ki offline bile olsa, yani o anda uzman size saatinizi açmışsa, kendi çevrim içi olmasa bile, işte şu anda çevrim dışı uzmanımız diyelim. Ama yarın saat 9'a randevu almış veya gece 3'ü boş bırakmış demek ki o vakitte hazır olacak demektir evet. sistemi hem sahibi hem yazılım şirketi otomatik takip ediyor hem de e, danışman yani terapist ya da koç bu hangi uzmansa mesaj gittiği için mutlaka o vakitte evet. ekranı açıyor bilgisayardan açabilir telefondan açabilir yani Düşünsenize her evde telefon var. Bizim telefonumuz bozulsa bile hemen arkadaşımızdan rica edip o uygulamaya web üzerinden gidip yani ekstra bir uygulamaya bile yüklemeye gerek yok. Web tabanlı. Herkeste web var. internet var. Oradan girip e, yani sistemi başlatabiliyor. Hı hı. Sisteme girdiğinde ben şunu gördüm. Biraz da tabii sizin yazdığınız yazılımı e, kurumlara verdiğiniz ya da psikologlara, avukatlara verdiğiniz yazılımı ben de onlara test ettiriyorum. Hı hı. Hadi bir online terapi yapalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Gel bakalım. E, çünkü dediğin gibi az önce bazı fanatikler var. Yani terapiyi dediğin yüz yüz olur. Arkadaş ortamın kokusunu koklayacağım. Terapisti göreceğim. Vesaire. Tamam hepimiz istiyoruz. Ama öyle bir an gelir ki o anda kafaya sıkmadan önce bir soru sorman gerekiyor. Evet. Tabii Allah muhafaza. Böyle insanlar var. Hocam e, diyor ki ben yüzümü göstermek istemiyorum. O zaman kameranı kapat. Evet. En azından sesli konuş. Ama ben gerçek adımı söylemek istemiyorum. Tamam buna göre ismini farklı mahlas isimle şey yapabilirsin. Ama tabii ki ödemede, faturada artık kiminse hangi şirkete fatura edilecekse onu kesiyoruz. Hı hı. Onlar bir danışmanlık aldığı için vergiden de düşebiliyorlar. Ee, en güzeli de faturanın otomatik kesilmesi. Evet. Değil mi? Anında yani. Evet, Maillerine mi gidiyor? Nasıl ee, oluyor? Şu şekilde oluyor hocam. Normalde sisteme ilk giriş yap yaparken MyLife e-Terapi'ye giriş yaparken telefon numaralarıyla ile sisteme üye oluyorlar. Böylelikle hem randevu oluştuğunda hem de her randevudan 15 dakika önce hatırlatma SMS'i gidiyor. Ve aynı zamanda randevu oluştuğunda giden SMS'te e-Faturaları da e-Faturalarının linki de tamam. gitmiş oluyor linkide. SMS olarak. Evet. Tabi e-fatura derken gerçekten bir e-fatura sistem onların vergi numaralarına veya şirketlerine kesilmiş oluyor herhalde değil mi? Evet, Sistemde evet. direkt gözüküyor yani. Evet. Ama print out evet. almak istersen o Alabilirim gönderilen mailden alınabiliyor Tabii, değil mi? Tabii linke tıklayarak yazdırabilir. Yazdırabilir. Hı hı. PDF olarak mı gönderiliyor? Evet PDF genellikle. olarak gönderiliyor ve daha sonrasında bunu çıktı olarak da alabilirler dilerlerse. Sağ olun, var olun. Gerçekten ben sizin biraz içinizde rahatlatacak bir araştırmadan bahsetmek isterim. Hı hı. Yani Amerikan Psikiyatri Birliği e, tabii ki pek çok o, danışan üzerinde, e, belki de bin veya daha fazla bir danışan üzerinde e, araştırma yapıyor. Hı hı. Yani bunun 500'ü işte yüz yüze seans alıyor, 500'ü e, online alıyor sistemi. Daha sonra dönüp baktıklarında az önce bahsettiğim gibi her iki sisteminde avantajları var, dezavantajları var. Ama sonuçta aynı noktaya varıyor. Evet. Şöyle gidiyorlar bu böyle böyle gidiyor diyelim bu şu şekilde hareket ediyor. Ama buluştukları yer aynı yer. Evet. Yani aynı sonucu veriyor. Tabii ki zevkimize, ihtiyacımıza imkanımıza göre yüz yüze de biz danışanlarımızı ağırlamak isteriz. Çay kahve vermek isteriz. Hatta Maylay Psikolojik Danışmanlığı'nın sizin de gördüğünüz gibi o manzarasını evet, ağırlamak isteriz. Ayrı. Ama şu var. Yani gerçekten online'da da buluşalım. Yani Şartın hep evi gönüller evi bir var. olsun diyoruz. Gönüller bir ama mekanlar bir olmayabiliyor. İşte online sistem sanal alemde de olsa mekanı birleştiriyor. Ben mesela sizin evinize misafir olabiliyorum. O benim Terapi merkezime veya o anda bulunduğum yere online olarak gelebiliyor. Evet. Yani online. Hani diyordunuz ya, ışınlanmak istiyorum. Al sana ışınlanma fırsatı. <gülüyor> Sen terapistin odasına ışınlan. O senin ortamına ışınlansın. Kamerayı böyle çevir, kedini göster. Böyle çevir, kocanı şikayet et. Ama sonunda <gülüyor> ne olacak? Çözümler bulunacak. Tabii. Kişi kendini şikayet etsin. Ya ben işte şöyle yanlışlar yaptım ben böyle ettim konuşsun konuşsun ya konuşursa biliriz bilirsek çözeriz evet, evet. Ee, bu arada yönetmenimiz de rejiden bize bir e, sinyal gönderdiler <gülüyor> ee, herhalde programımızın sonuna doğru geldik peki siz bir online e, seans alan Hı -hı. danışan olsaydınız Hı -hı. hani sisteminize nasıl kullanırdınız ee... Yani şöyle aslında sistem kullanması çok basit bir sistem. İhtiyaç duyduğu e, duysanız mesela kendi <gülüyor> e, yazılımınızı da nasıl bir sens almak isterdiniz? Sizde bunun uyandırdığı duygu ne olurdu? E, şöyle söyleyeyim e, yani eğer imkanlarım el vermiyorsa ya da... E, çok yoğun çalışan bir insanım. Sonuçta bir yazılım şirketinde çalışıyorum ve gerçekten özellikle sizin gibi değerli bir psikoloğu görmek, karşılaşmak, hani doğru kişi bulduğunu hissetmek önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ruh sağlığı ile ilgili bir hizmet almak istiyorsunuz karşıdan ve doğru kişiyi bulabilmek çok önemli. O yüzden yaşadığım yerde doğru kişi bulamayacaksam ya da bunun için zamanım yoksa gerçekten hemen girip bu şekilde bir hizmet satın almak isterim ve sisteme gir Dediğimde de danışan gözüyle baktığım zaman gerçekten çok e, basit bir yapısı var ve birkaç, birkaç tıklamayla e, hemen randevumu oluşturup problemi anlatabileceğim bir sistem. E, dolayısıyla danışan gözünden baktığım zaman da e, gerçekten rahatlıkla kullanabileceğim bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Yaşasın. <gülüyor> Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Profesör Doktor İkram Çufa yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programından hepinize sevgiler selamlar olsun. Bugün nerede miydik? Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV stüdyolarındaydık. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.